Matı felsefesinden herkese merhabalar. Bu hafta akıllara durgunluk verecek seviyede hızla gelişen, sonra matematikten tutun da daha pek çok şeye kadar modern, modern, modern diyerek hayatımızı şekillendiren modernizm, ardından da bu iş tam olmadı, daha farklısı olması lazım, üzerinden bir geçmek lazım denilerek oluşan postmodernizmden bahsediyor olacağız. Aslında modernizmin kökünü, modernizm hakkında en spontan cümleyi söyleyerek, tabiri caizse havai fişeği patlatan Ezra Pound'la başlar. Ezra Pound'un her şeyin yenisini yapmak sözüyle, make it new, yeniden yap, yenisini yap ibaresiyle başlıyor hayat. Ancak Pound'un bu sürece gelişi ise oldukça önemli. İslam düşüncesini bir hafta ele alıp bir hafta batı felsefesini incelerken. Pound'un gerçek dinin sanatta gerçekleşen vahiy olduğuna dair bir inancı var. Hristiyanlığı elinin tersiyle itiyor, Filistin'de vaiz edilenden tamamen farklı olarak Roma vatandaşlarını köleleştirmeyi hedefleyen bir inanç olarak görüyor. Bu anlamda İsa'nın tamamen öldüğünü söylüyor elbette Hristiyanlık alanı için. Pound kiliseleri tahammül edemiyor. Asırlardır istifade ettikleri parasal yardımları haksız buluyor. Bunları esasında sanatçıların, filozofların ve bilim adamlarının hak ettiklerini iddia ediyor. Dolayısıyla yine kiliseye karşı bir hareket başlıyor. Hareket bir anda veriyor, bütün kavramları ve bütün hayatı kuşatmaya başlıyor. Bir zaman sonra Eline yeni bir şey yaptım diyerek dünyanın düşünce biçimini etkilemek değil de dünyanın maddesinden faydalanmak isteyen kim varsa yaptığı her şeye modernizm kılıfı geçirdiğinde daha çok sattığını görünce başlıyoruz modernizmi konuşabilmeye. Hadi bakalım neler yapmışlar ne kılıflar geçirmişler. Ne kadar çok kitap okuyorsanız okuyun. Özellikle modernizm alanında genellikle bu kitabın yazarlarının birbirleriyle çeliştiklerini göreceksiniz. Sadece modernizmle ilgili yazılmış olan kitapların birbiri ardınca okumak dahi size modernist bir bakış açısı sağlamakta zorlanmanıza yardımcı olabilir. Hatta bu yardımı sizin için Peter Childs Modernizm kitabı ile yapıyor. Şöyle ifade ediyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri modernin anlamı şimdiden tam şimdiye dönüşmüşken bu kavram çağdaş terimiyle karşılanmıştır. Bundan türetilen yeni sözcük modernizm için bir katalizördü ve insan kesinlikle modern olmalıdır demekte ısrar ederken Rimbaud sözcüğün bu anlamına başvuruyordu diyerek edebiyat dünyasının da bu modernizm akımına kapılma serüveninin sözcükle başladığını iddia ediyor. Ama bu iddia şununla tamamlanırken biz anlam kazanmakta zorlanıyoruz. Bunun sonucu olarak diyor, modernizmin geçmişte ne olduğunu söylemek zorunda olmak insanın sinirlendiren bir şeydir. Bunun nedeni kesin olarak modernizmle ilgili hiçbir tarihin ya da tanımın kendiliğinden anlaşılan pek çok dışlama hakkında ipucu vermiyor olmasıdır derken Modernizmi, yeninin geleneği olarak adlandırıyor. Gelenek, bizim yaşadığımız coğrafyada ve bütün dünyada, dışarıdan gelmeye devam eden bilgi akışının kendi hayat biçimimizde örtüştüğünde kabul edilme sürecidir. Gelene eyvallah demek eğer gerçekten bizim işimize yanıyorsa. Eğer yeni bir şey gelmişse buna yeni gelenek denmez, zaten gelmiştir. Gelmiş olana yeni derken, gelmemiş olana eski demeye kalkarsanız yeni ile eskiyi birbirine karıştırırsınız. Ha şimdi siz de karıştırdınız değil mi? İşte modernizm aşağı yukarı bu işe yarıyor. Güzelce kafa karıştırmaya. Yeterince karışmadıysa ben size modern kelimesiyle takı olarak özdeşleştiğinde ortaya çıkan yeni dünyadan kısaca bir hatırlatma yapayım. Modern matematik, modern bilim, modern tıp, modern edebiyat, modern felsefe, modern tarih, modern siyaset, modern şehir, modern kitap sayın sayabildiğiniz kadar. Önüne getirdiğiniz bütün takılarsa bilim felsefesi alanında yazılmış olan filozoflarla, bu akım sahiplerinin arasında ciddi bir ayrımın ortaya konma gerekliliği olarak ifade ediliyor. Tarihte özellikle Hristiyan dünyasında ve tam da merkezindeki Vatikan'ın olduğu Ortodoks ve Katolik kavgasının ortasında biliyorsunuz ki bilim adamları öldürülmüşlerdi, cezalandırılmışlardı. Dünya yuvarlak dedikleri için, dünya dönüyor dedikleri için. Hoş bugünlerde düz diyenler de var, onlar tabir caizse postmodernist gibi mi duruyorlar acaba demek zorunda kalırsınız. Ama hakikat burada bilim filozoflarının söylediği söyleme bir bakma gerekliliğini doğurur. Bilimin objektif olduğu söylemi, eleştirel olduğu söylemi, realist, rasyonalist ve nedenselci olma söyleminin tamamı, bütün bu olguları reddeden kilise yönetiminin bilim adamlarını her cümelç etmesinden kaynaklanır. Peter Childs bu durumu şöyle ifadelendiriyor kitabında. Modernite'nin en sebatkar savunucularından biri olan Jürgen Habermas, Modernite projesinin aydınlanmacı düşünürler tarafından 18. yüzyılda formüle edildiğini onların doğal bilimlere, evrensel ahlaka ve hukuka ve günlük yaşamın ussal olarak örgütlenebilmesi için, kendi içsel mantıklarına göre sanatsal bağımsızlıklarına ulaşma çabalarını içerdiğini öne sürer. Yani dışarıda var olan baskıya karşılık, içeriden oluşturulan muhteşem bir baskı süreci. Modernizm tabire caizse, sokaktaki baskıyı tutup evlerimizin içine, İnsan vücuduna, benliğine ve tamamıyla zihnine adapte etme yolculuğuna başlamıştır. Hoş başlangıçta bunun farkına varmamıştır. Farkına vardığında iş işten geçmiştir elbet. Elbette anlama için bir açıklama gerekiyor. Bu açıklamayı teknolojik değişikliklerle beyan ediyor Peter Childs. Bütün modernistler gibi. Modernizmin endüstriyel gelişim, mekanizasyon, kentleşme Layıkleşme ve toplumsal etkileşimlerin kitlesel biçimlerinin hızla dönüşümü dünyasının bir sanatı olduğu anlamına geliyordu." diyerek beyan ediyor. Öyleyse geçmişte var olan şeyler sanata dönüştürülmüyor muydu? Elbette. Endüstri bu manada değil ama üretim biçimi alanında var mıydı? Evet. Kentler var mıydı? Evet, dünyanın en eski yerleşim birimi Şam topraklarında hala dünya tarihi tarafından kabul ediliyor. Toplumsal etkileşimler, kitlesel biçimler, dönüşümler, göçler, savaşlar her zaman vardı. Ama burada tırnak içinde ile beraber ibarelendirilen unsur, dinden tamamen kopuk olan bir hayat biçiminin bu sefer, Kabul edilmiş hızlı hareketin temeli olarak adlandırılmasına sanatsal bir destek gerektiğini ifade ederek aslında sanatın insan hayatındaki önem ve ehemmiyeti beyan ediliyor ama burada artık sanatın bir araç olarak kullanıldığı döneme giriyoruz. Tırnak içinde ve tabiri caizse daha önce din hareketiyle Avrupa'da baskı rejimi oluşanların yeniliği bu sefer sanatı kendi zihnindeki dinine göre şekillendirerek sanatsal bir teolojiler mantık oluşturma gayreti modernizm adı altında çıkıveriyor karşımıza. Artık modernizmi daha iyi anlamış oluyoruz. Modernizm elbette bu kılıfları takınabilmek için farklı düşünce biçimlerine ihtiyacı olacaktır. Bu ihtiyaçlarını Peter Childs isim isim verirken Darwin'le başlar. Hem evrim hem de kapitalizm büyük tesviyeciler idiler der. Sözüm ona bireyleri ruhban sınıfının ve aristokrasinin arkayık hekemenliğinden kurtarmaktadır ama insanlığı hem fiziksel hem de finansal olarak zayıf ve güçlü olmak üzere ikiye böldüğünü de beyan eder. Ardındansa bütün dünyayı etkilemiş ikinci önemli isimden Freud'tan bahseder ve şöyle der. 19. yüzyılın sonunda bir dizi nedenden dolayı din gerilemeye başlamıştı. Bilim pek çok yolu izleyerek önceki çağların tartışılmaz gerçekliklerini tasfiye etmişti. Darwinizm insanların yaratılış kitabına ya da ölümsüz bir yaratıcı olan inancını sarsmıştı. Ve kiliselerin yaşamın yol açtığı bunalımlara baş etmekte bireylere yardım ile uzatmak konusundaki performansları sekteye uğramıştı diyor. Freud'un Modernizm'e vermiş olduğu bu katkıya Nietzsche bir etkilenti daha yapıyor ki yazar şöyle ifade ediyor. Bununla aynı doğrultuda olmak üzere Modernizm, içinde yaratılışı Tanrı buyuruyorun yerine, doğal seçimin geçtiği ve bir insanın ölümsüz arzuyu öldürmeye gücünün yeteceği ilk laik yazın idi, diyor. Susser ve Einstein'ın da katkılarından bahsederken, Modernizmin artık kesin bir biçimde insanın kendi yaratılışını reddetme sürecini kendi oluşum süreciyle tamamlama gayreti olarak anlıyoruz. Bu gayretlerin insanoğlunun sanatıyla yeniden biçimlendirmeye çalışılarak tabirca ise vicdani bir rahatlatma sürecinin izlerini görüyoruz ki bu noktada Semih Gümüş'ün yazdığı Modernizm ve Postmodernizm kitabına doğru yolculuğumuz devam etmek zorunda kalacak. Bu yüzden der Semih Bey, Çağdaş Türk şiirinin modernleşme sürecinin uzun dönemleri boyunca ne divan edebiyatından bir estetik kalıt olarak yararlanma cüreti gösterilebildi, ne gerçekçi ve toplumcu ana akım duyarlılığı dışındaki yenilikçi öykü ya da roman anlayışları koşulsuz içselleştirilebildi. Okul eğitimindeki geleneksel anlayışlar Divan Edebiyatı'nı ilk gençlik yaşlarındaki öğrencilerin önüne sürdü sürmesine ama Cumhuriyet'in batılı modern kültürü içinde oluşan baskın bilgi ve düşünme biçimi içinde divan edebiyatını soyutlayacak refleksler bulunmuyordu. Anlıyoruz ki bu yeninin geleneği mücadelesi eskiyi tamamen silmeye çabalıyordu. Modernizm rüzgarını almış modernikasını çalarken ortaya yepyeni bir düşünce biçimi olmasa da ya böyle düşünmememiz lazım çünkü modernizm böyle devam ederse insanlıktan çıkıyoruz diyen bir başka grup hasıl oldu. Post ifadesiyle geldi gündeme dolayısıyla modernizmden de öyle aman aman kopamayız demek istedi. Sadece bir eklenti lazım. Modernizmin bu halini kabul edemiyorum." dedi. Ve bu sözü bizler Ali Akay Bey'in Postmodernizmin ABC'si kitabından okuyoruz. ''Varlık bir öz değil, bir anlam sorunudur. Bu dünyanın yeterli olduğunu söylemek, bunun bize yeterli olduğunu söylemek değildir ama kendisine yeterli olduğunu söylemektir.'' diyerek postmodernistlerin modernist düşünceden kopmadan. Eskiye ait bir şeylere eklenti yapabilir miyiz acaba duygusunu, tetikleme gayretini ifade etti. Sonuç olarak postmodernizmi toplamaya çalışan yazarımız şu ifadelere yer veriyor, tanımsal ve akademik bir kitap olması babıyla. Fransız filozof Jean-François Lyotard'ın kullandığı anlamda öncüdür diyor postmodernizm için. Hem her yerde kültürel sermaye üretilmekte, politikalı correct tüketilmektedir. Zaman para olacağı gibi, para da önceden kazanılmış, yatırıma konulmuş ve dönüştürülmüş zamandır diyor. Yani zamanın ruhunu yakalama çabası olarak çıkıyor karşımıza. Bir başka maddede kültürden bahsederken, postmodernizm, modernizmin kültüre bakış açısına şu eklenti yaptığını anlamaya çalışıyoruz. Kültürler yan yanadır aralarındaki hiyerarşi sanatlarda olduğu gibi ortadan kalkar. Çin mutfağı, Japon mutfağı, İngiliz kumaşı, şıklık, hırpanilik, lahmacun, arabesk ve klasik yaylı çalgılar birlikte işlev görür diyerek modernizmin geçmişe ait olanları silmesi değil, bunlar arasında yeni bir anlayış oluşturma gerekliliğini ortaya koyar. İsterseniz sona doğru gidelim bu ifadeyle. Dil, dış dünyanın gerçeğini parçalara böler, fragmanlaştırır der. İşte modernizminden kopamayan postmodernizm aslında tam olarak modernizmin eklentili halinidir. Tam karşısında duran değil. Çünkü dil içimizde olanı ifade eder. Dışımızdakini ifade ediyorsa ya rüyadan ya kibirdendir. Hakikat modernizmin karşısında postmodernizmde... Bizlere yeni bir söylemi söylememiş olandır. postmodernizmle ile modernizmin kıyasında edebiyatında bir önemi var elbette. Sona geldiğimizde bu ifadeye yer vermemiz gerekir. Semih Gümüş Bey'in kitabına geri dönüyoruz şöyle diyor çünkü modernizmin yenik düşmesi Hayatı bütüncül bir kuşatma altına alacaklarını düşünenlerce olumlu karşılanırken neden sonra bu düşüncenin köklenememesi yüzünden büyük bir boşluk doğurdu. Modernizmin bıraktığı mevzilerin, postmodernizmin maskeli balosunda gözden düştüğüne ilişkin öte yakadaki yanılgı aslında yitirdiğimiz bir kültürü anlatır. Bu iki olguya bağlı olduğunun farkında mısınız? Yenilikler artık edebiyatın konusu olarak alınmıyor bizde. Kimse yenilikçi olmaya çalışmıyor ya da yeni olanın ne olacağı sorusu merak uyandırmıyor. Yenilikçilik bir tavır ya da arayış olarak peşinde olunan bir edebiyat kavramı olmaktan çıkmak üzere diyor Semih Bey. Ama yeninin arayışında eski ya da yeninin olmadığını, yeni ihtiyaçlarımız olduğunu galiba öteliyoruz. Öteliyoruz. Çünkü insanın değiştiğini zannediyoruz, nefis aynı yerde, ruh aynı yerde, hala yemek yemeye ihtiyacımız var ve hala sevmeye, sevilmeye, bir şeye yönelmeye, yöneldiğimiz şeyden bir çıkar sonuç beklemeye. Hakikat ne olursa olsun modernizm bunların bir arasında kiliseye karşı bir şeyler yapmamız lazım sözüyle. Postmodernizm, yav yaptık böyle ama tam da olmadı, bir eklenti yapmak lazım diyerek geldi hayatımıza ama her tarafı bir kapladı modern, modern, modern diyerek. Çok uzun bir meseleyi çok özetiyle ifadelendirmeye çalıştım. Değişmeyen hiçbir şeye karşılık her şeyin değiştiği iddiasıyla insanın kendini nasıl hırpaladığını gördük modernizm ve postmodernizm sürecinde. Allah nasip ederse haftaya İslam düşüncesinden devam ediyoruz yolculuğa. Sira doğu başka batı başka. Ama bir yere doğru yönelirlerse eğer yani hepsinin kıblegahı aynı olsa doğu da aynı batı da aynı. İster kuzeyden ister güneyden kıblegahı aynı demek en büyük güzellik olmayacak mıdır? Neyse haftaya konuşuruz bunları kalın sağlıcakla.